İfadeyi açmak için dağılma özelliğini kullanınız demiş. Çok kolay. Hemen yapalım. Öncelikle not defterimizi, tahtamızı çıkaralım. 6'yı parantezin içine dağıtacağız. Yazalım. 6 çarpı eksi 4 w w eksi 4 w artı 1 bölü 2 Şimdi 6'yı parantez içine dağıtabiliriz. 6 çarpı eksi 4w artı artı artı artı burası önemli. 6 çarpı 1 bölü 2. 6 çarpı eksi 4w artı 6 çarpı 1 bölü 2. O halde 6 çarpı eksi 4w eksi 24 wv'ye 6 çarpı 1 bölü 2 ise 3'e eşit olacak. Yani sonuç eksi 24w Artı 3. Cevabı buraya yazalım. Eksi 24 w artı 3. Kontrol edelim. Şahane. Cevabımız doğru. haha ha.